Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Şimdi 10. bölümün yani üçgende benzerliğin 16. köşe taşında kalmıştık. Bunun bir sorularını çözelim bakalım. Ne diyor? Şöyle bir önce odaklanmayı ayarlıyoruz biliyorsunuz artık. Şunu da bir açalım birazcık. Tamamdır. Evet. birinci soru bu. Diyor ki ABC dik üçgen, D, e, F, dik dikdörtgen vermiş yani bir sürü diklik var açıkçası arkadaşlarım soruda ve biz artık önceki köşe taşlarından ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. AB 90'ları yerleştireceğiz hemen canımın istediği bir açıya A dedim, şurası 90, şuraya da B'yi yapıştırdım. E burada 90 olduğu için buraya A diyelim. A var, 90 var, şuraya B diyelim. B 90, şuraya A. Şuraya da B'yi yapıştıralım. Şimdi nereleri vermiş? AB'yi 5 vermiş. Tamam. AC'yi 12 vermiş. Demek ki 5 12'den şu BC'nin biz 13 olduğunu söyleyelim hemen. DE ile FE oranı da vermiş bize. FE'ye K derseniz diyor DE 2K olacak. Yani şurası da 2K'dır diyor bize bu gober. Buna göre de FE yani K dediğimiz yer kaç birimdir diye de bir soru sormuş arkadaşlarım. Başlayalım şimdi neler yapacağız bir görelim. Öncelikle şurada bakın 1, 2, 3 bir de büyük üçgeni sayarsak ki 4 tane arkadaşım burada ne var? Dik üçgen var ve bunların dördünün de açıları birbirine eşit olduğu için bunların dördü de birbiriyle benzer diyebilirsiniz artık. Peki madem ki bunlar benzerler hocam hatta şuraya da ben bir k yazayım hemen. Madem ki bunlar benzer sırayla benzerleyelim bunları. Mesela en büyük üçgende bakınız en büyük kocaman üçgende bütün kenarlar belli. Bir de şurada küçük dik üçgenimiz var şu üstteki küçük dik üçgen bir de şu küçük dik üçgeni alabilirim dostlarım. Bunların da birer kenarları k ile 2k şeklinde verilmiş. Bunları kendi aralarında benzerlik yapabiliriz diyorum ben. Şimdi benzerleyelim. Şunlara da biz bir harf verelim mesela x diyelim şuraya. Şuraya da y diyelim dostum. Şunu görelim ilk başta. Şu küçükle a'nın karşısında k var. Şu şu dik üçgende a'nın karşısında y gelmiş. Y. Bunu da yazalım. eşittir. Bu üçgende b'nin karşısına x gelmiş. Bu üçgende de b'nin karşısına k gelmiş. Yani buradan çıkan sonuç şu. k kare X çarpı Y'ye eşit. Bunu bir bulduk. Belki bir işimize yarar diye bulduk bunu da. Devam edelim. Büyük dik üçgenle bir benzerlik yapalım. Küçük üçgende A'nın karşısı K. Şuraya yazıyorum. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. K. Büyük dik üçgende A'nın karşısı 5. Eşittir. Küçük dik üçgene geldim tekrar. B'nin karşısı X. Büyük dik üçgene geçtiğimde de B'nin karşısının 12 olduğunu gördüm. Buradan hemen bir içler dışlar yaparsak 5x eşittir 12k. Yani x dediğimiz yere biz aslında 12a, y dediğimiz yere de 5a yazabilirmişiz dostlar. Bunu fark ettik. Şey k dediğimiz yere. Hemen yazalım bunu da. Buraya 5a yazalım. Buraya da x yerine de 12a yazalım. Bunu da yazmış olduk böyle 5a'ya 12a. Hatta şurası da ne çıktı? 13a geldi. Ve hatta ve hatta şurası ne çıktı? 12 eksi 13a'da burası çıktı dostlarım. Zaten şıklara bakarsanız ne kadar gıcık bir şey çıkacağını da görürsünüz. Şıklarımızda bayağı dangalak dangalak sayılar mevcut arkadaşlar. Peki. Devam edelim şimdi. Ee, hatta biz ne, ne demiştik k'ya 5a. O zaman şurası da ne oldu? 10a gelmiş oldu böylelikle. Buraya da iki katı olduğu için 10a'yı yazdım. Şimdi bir de Nereyi benzerleyelim? Şu küçük üçgenle şu küçük üçgenle, Şuradaki küçük üçgeni Benzerlediğimizde galiba A'yı buluyoruz arkadaşlarım Bunları da benzerlersek soru çıkacak Hatta şu küçük üçgenle Biz en büyük üçgeni benzerleyelim Daha güzel çıksın Bakın burada 90'ın karşısında ne var? 10 A var şuraya yazıyorum 10 A bölü Büyükte 90'ın karşısında ne var? 10 A'nın pardon 90'ın karşısında 13 var Eşittir Küçükte B'nin karşısına 12-13A gelmiş. 12-13A bölüm. Büyükte B'nin karşısına da 12 gelmiş. İşte buradan A'yı bulabiliriz artık biz dostlar. Bu içler dışlar çarpımını yaparsak. Tabi bu kadar gıcık sayılar üniversite sınavında çıkar mı karşımıza? Çıkmaz dostum. Yani böyle gıcık gıcık sayılar, büyük sayıların çarpımları var burada. Bunların karşımıza üniversite sınavında çıkacağını zannetmiyorum. Hadi bir yapalım. 12 ile 10a'yı çarpalım 120a. Şuraya yazdım 120a eşittir. 13 ile şurayı çarpalım. 12 ile 13'ün çarpımı 144. Ee, bir 12 daha ekleyeceğiz. 146 156. 13 ile de 13'ün çarpımı 169a yaptı. 169a. Şimdi bir -169a'yı bu tarafa alalım biz. Artı gelecek bu tarafa. Ne olacak? 189a olacak. 189 A eşittir 156 Dolayısıyla A'yı ne bulduk? 156 bölü 189 Pardon 289 lan ne 189 He. 289 bulduk Tabi bizden nereye istiyordu? 5 A'yı Bunu da 5 ile çarpacağız 156'yı 5 ile çarpınca Adana'ymış sorumuzun cevabı Ben çok uzatmadım Adana'yı işaretledim dostlarım Evet geçtik ikinci soruya Burada da bir kare verilmiş dostlar. BC'yi 8 vermiş. Alan ABC'de 24 verdiğine göre diyor. DE uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Şimdi şu kare ise bütün kenarlarına XX yazalım biz bunun. Ee başka 8 alan BC'yi 8 vermiş. Şuranın tamamı 8'miş. Bunu da yazdım. Aslında üstteki soruyu bir tık daha kolay çözmenin yöntemini de hatırladım şimdi ama... Onu da burada göstereyim arkadaşlarım. Bu soruda da aynı yöntemi yapacağım için... Şöyle bakın buradan aşağıya bir diklik indireceğim ben dostlar. Şöyle bir diklik indirdim. Şimdi bu diklik ee, büyük üçgenin yüksekliği. Peki büyük üçgenin alanını nasıl buluyoruz? Taban çarpı yükseklik bölü 2'yi 24'e eşitledim. H'ı buradan 6 buldum. Yani şuradan aşağı inen yükseklik 6. Peki bu yüksekliğin şu parçası x ise şuraya kadar bakın şu ikisinin arasındaki parça. Karenin bir kenarına eşit ya şuraya x dedim o yüzden buraya da. Şuraya da ne kaldı 6 eksi x kaldı Şimdi bakın bir de benzerlik yapalım Küçük üçgenin yüksekliği 6 eksi x Büyük üçgenin yüksekliği 6 Yani 6 eksi x'in 6'ya oranı eşittir Küçük üçgenin tabanı neymiş arkadaşım Şurası x bölü Büyük üçgenin tabanı neymiş 8 İşte bu işlemin sonucu da bize x'i verecek Hemen yapalım 6x eşittir 48 8 xten 14x eşittir 48x eşittir 48 bölü 14. Yani 2'ye bölelim 24 bölü 7. Yani sorumun cevabı Adana'dan geldi. Evet kobeller 3. sorudayız. Bakalım bu ne diyor? AB'yi 3 verdim sana diyor. Tamam burası 3. A, 4 verdim diyor. O halde şuranın da 5 olduğunu bir söyleyelim. Bir de de E ile E, EH arasındaki ilişkiyi vermiş. Bakın birinci sorumuzun aynısıdır bu da. Şöyle K'ya 4K'dır diye de burayı da yazdım ben de. Buna göre E, EH yani K kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Şimdi birinci sorudaki gibi iki farklı benzerlik yaparak çözebiliriz biz bu soruyu. Eğer istersek bu birinci yöntem. Bir de... Şuradan aşağı yükseklik indirme yöntemine de başvuralım dostum. Şuradan aşağı bir diklik indirelim. Haç diyelim bu dikliğimize biz. Şimdi bütün üçgenin alanından yola çıkacağım. Dik üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2 değil midir dostum? 3 çarpı 4 bölü 2 yani dik kenarlarının çarpımının yarısı. Ve aynı zamanda h çarpı 5 bölü 2 de. Şuna h dersem taban çarpı yükseklik bölü 2'den de alanı buldum. Buradan 12 bölü 5 çıktı h. Şimdi şurası yine k dediğim için. Şurası da ne olmak zorunda? 12 bölü 5 eksi k olmak zorunda. Hadi gelin yine benzerlik yapalım. Şu küçük üçgenin yüksekliği. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. 12 bölü 5 eksi k'dır. Büyük üçgenin yüksekliği ise 12 bölü 5'tir. Eşittir. Küçük üçgenin tabanı 4K'dır. Büyük üçgenin tabanı da 5 olduğunu biliyoruz zaten. Hemen içlerimizi çarpalım. 5 burayı çarpalım. 5 12 bölü 5'in çarpımı yaparsak 5'ler gider 12 kalır. Eksi 5 de K'nın çarpımı 5K. Eşittir. Şimdi 4 de burayı çarpıyorum. 4K ile 12'nin çarpımı 48K. Bölü 5 Yaptı. Peki şu eksi 5k'yı buraya artı 5k olarak atalım. Şunu. Burası da 5 kere 5 25. 25 48 daha. E, 68 73k yaptı. 73k bölü 5. Şurada bir yerden devam edeyim. Nereden devam edeyim? 12 eşittir. 73k bölü 5 çıktı. 5'i de buraya çarpı atalım. 60 şuradan devam ediyorum. Eşittir. 73k. 60 bölü 73 eşittir k yani zaten bize de k'yı soruyordu cevap Edirne'den geldi. Evet dördüncü sorumuz iki tane dik üçgen var şu oranı bir yazalım ak ya 3 diyelim ak 3k ahşa ahş neresi şuraya da 2k diyelim bc'yi 12 vermiş dey de bizden istiyor bakın bu biraz daha bir tık daha kolay bir şey arkadaşlarım. Şimdi şurada kırmızı üçgenin kırmızıya boyadığım üçgenin yüksekliğini söyleyin desem 3k. Şurada da maviye boyadığım üçgenin yüksekliğini söyleyin desem 2k. Yüksekliklerinin oranı 3k/2k bu bizim benzerlik oranımıza eşit. Hatta bu oran bir de neye eşit? Bunun 90'ının karşısı BC'nin bunun 90'ının karşısı DE'ye oranına da eşit arkadaş. Ve bize bakın BC'yi bu adam 12 vermiş. DE'yi de bizden istiyor zaten. Hemen şurayı konuşalım. 4 katına çıkmış 3, 12'den. 2 de 4 katına çıkarsa 8'i paketlemiş oluruz böylelikle diyoruz. Evet. Ve çevirdik arka sayfamızı. Burada da galiba kelebek üçgen benzerliği yapılacakmış gibi geliyor bana. Bir bakalım. Dikdörtgenimiz var arkadaşlar ki şunu bilin. Benzerliği çok iyi öğrenirseniz daha önce de söylemiştim. Dörtgenleri yani dikdörtgen olsun kare, yamuk, deltoid bunları çok çok kolay yapabileceksiniz dostlar. Şimdi burada verilenleri bir okuyalım. AF FE'nin iki katıymış. Yani burası K, burası 2K'ymış. Bakın şurada kelebek üçgen gördüm. Kelebek üçgeni görünce böyle içini tararsanız daha rahat oranları yazarsınız dostlar ki üsttekinin sağ kenarı 2K alttakinin sol kenarı 2K şey K'ya 2K 1'e 2 oranı var kelebekte oran nasıl yazılıyor üstten hangi kenara aldıysan altta devamı olan yani K'nın devam ettiği kenara alıyorsun oran böyle yazılıyor 1'e 2 o zaman burada 5 ise burası 2 katı olacak 10 ve bakın şu dik üçgeni konuşursak 9 var AB var 15 var. 9 12 15 üçgeninden AB'nin 12 olduğunu paketledim. 3 4 5'in 3 katını vermiş bize. Evet, bu soruya geldik. Yine bir ortada kelebek görüyoruz. Önce şu oranı bir yazalım. AYE e 3k, EC'ye de 1k dersiniz diyor. Sonra da şu kelebeği bir daha gösterelim şöyle bakın. İyice gözümüze batsın kelebek. Sonra peki 1'e 3 oranı varsa şurası da A'ya 3a'dır Ya da şurası B'ye 3B'dir diyebilirim. Şimdi DB'yi yani 4A'yı bize 24 olarak vermiş. A'yı biz 6 bulduk. Nereyi istiyor? EB'yi 3A'yı istiyor. 3 tane 6'yı istiyor yani. 18'i paketledik dostlar. Evet 3. sorumuzdayız. Hemen okuyalım. Paralellik var. Oranı vermiş. DC'ye diyor önce bir 3K diyelim. Sonra C'e de 2k diyelim diyor. 3'e 2. Demek ki şurası 3a, burası 2a. Şurası 3m, burası 2m. Ney vermiş? Ac'den, Ac neresi? 3m'den. Cb'i yani 2 myi çıkarırsan 4 kalıyor diyor. Yani m eşittir 4. Buna göre, ab dediğimiz yer yani 5m'yi istiyor. 5 tane 4'ü istiyor bizden. Cevabımız 20 çıktı bile çok daha. Evet bakın burada da dik yamuktan kelebek üçgen yaparak çözeceğiz soruyu. Önce şu oranı bir yerleştirelim. ED'ye 1K derseniz diyor. EB yani şurası 4 katı olacak 4K tamam. Peki burada bakın kelebeği görürseniz 1'e 4 oranı var kelebeklerin arasında. Demek ki 7 ise alttaki üçgendeki kenar ne olacak? 4 katı 28 olacak. Bizden de EC'yi istiyor. EC neresi? Şurası. X diyelim buraya. E burası X ise burası 4 katı olacağı için 4X. Şu 28'i bulmamıza bile gerek yokmuş. Biz şu dik üçgenden soruyu çözmüşüz bile arkadaşlarım. Bakın şurada bir dik üçgen var. 7, 24, 25 dik üçgeni. Yani 5X eşittir 25. X eşittir 5. Cevabımız Denizli'den geldi. Evet 17'yi de gömdük. Hemen 18'i alalım. Önümüze yine kelebekten devam ediyoruz dostlar. Kelebek üçgen yapacağız. Bakın böyle bir soru da üniversite sınavında sorulmaz. Yani sadece kelebek üçgenden çözülen bir soru. Üniversite sınavında beklemiyorum ben arkadaşlarım. Ama biz yine de tabii ki karşımıza çıktı çözelim. Önce şunlara AA diyelim. Sonra şuradaki kelebeği yazalım dostlar. Bakın şu kelebek üçgeni. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru benzerlik oranı A bölü 10. Yazalım şuraya. A bölü 10. Eşitmiş. Şunun oranında H E'nin E F'ye diyebilirim. H E'nin E F'ye. hocam burada bir kelebek daha var. Bakın o da şu. Bu da kırmızı kelebek. Hatta bir tane daha kelebek var. Üçüncü bir kelebek. O da büyük üçgenler ama şimdilik ona gerek yok. E bunun da oranı H E'nin E, e oranıdır. Aynı orandır. Ve o da 2 bölü A'ya eşittir. O zaman bunu da 2 bölü A'ya eşitlersen ben bakın ortadakini yok edelim şunu görmeyelim. Ne geldi buradan? A kare 20'ye eşit çıktı. İçler dışları yaptığımda. A kare 20 ise A'da 2 kök 5 çıkar. Bana nereyi soruyor? A H'ı yani A'yı soruyor. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet. ikinci soruyu okuyalım şimdi. DE paraleldir A yani şurası şuraya paralelmiş dostum ve bakın bu paralel doğru burayı 2'ye bölmüş bu tarafı ne öğrenmiştik biz bu tarafı da kesin 2'ye bölecek ve hatta şunun orta tabanı demiştik değil mi burası A ise burası komple 2 katı olacak 2 A şuraya ne kaldı 2 A eksi 2 kaldı bir de oran vermiş bize bakın D H'ın hf'ye oranı Ha 2k derseniz diyor H, f 3k olacak diyor. Hadi bir de kelebek patlatalım. Bakın bu işte sınavda sorulur. Niye? Çünkü burada sadece kelebek yapıp çözmedik soruyu. Bir de birinci benzerlik şekli yaptık. Mesela orta taban yaptık. Öyle çözdük. Peki devam ediyorum o zaman. Oranı yazalım. Soldan sağa doğru. Paralellerin oranı a bölü 2a eksi 2 eşittir. 2'nin 3'e oranı olacak. 2 bölü 3. Hemen içleri çarpıyorum. 3A eşittir. 4A eksi 4'tür diyorum. Buradan 4 eşittir A geliyor. Benden neri istemişti? DE'yi yani A'yı istemişti. Cevap Bursa'da geldi. Bakın üçüncü sorumuz da yine. Hem birinci benzerlik şeklimiz. Hem de kelebek üçgen var sorunun içerisinde. İkisi bir aradaysa dostlarım bu soru üniversite sınavında sorulur ki vakti zamanında çokça sorulmuş zaten bu sorunun aynısı. Kelebekle birinci benzerliğin bir arada olduğu soru. Şimdi kelebeğe başlarsam bakın 2'ye 3 oranı var. Demek ki şurası 2K, şurası da 3K. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok kelebekle ilgili. Şimdi birinci benzerlik şeklimizi yapalım. Küçüğün sağ kenarı 4, büyüğün sağ kenarı 4 artı x. Demek ki 4 bölü... 4 artı x eşittir. Küçüğün paraleli 2k, büyüğün paraleli 3k. K'ları yazmayalım. Bakın bu buradan 2 katına çıkmış. Bu da 2 katına çıkacak. Şurası 6 olacak. 4 ile neyin toplamı 6'dır dedim. Bursa'nın toplamı 6'dır geldi. Dördüncü soru işte bahsettiğim soru tipi. Yani üniversite sınavında sorulmayacak soru tiplerinden. Çünkü sadece kelebek üçgen var arkadaşlar sorunun içerisinde. Ee, şöyle bir başlayalım 4 2 her şey yazılmış mı yazılmış buna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor bize önce şunu görelim şu küçük üstteki üçgenle şu büyük üçgeni görelim arkadaşlarım bakın bir kelebek var burada 6'ya 12 oranları yani üstteki neyse alttaki iki katıymış Peki üsttekinin bu kenarı 4 ise bunun devamı olan oran 1'e 2'ydi ya. 8 olmayacak mı burası? Hatta şuraya da 6 kaldı. Peki şimdi bir de son olarak şu kelebeği görelim. Bakın şurada da bir kelebek var. Oranı söylüyorum. 6'ya x 4'e 6. 4'e 6. Yani 4 x eşittir. 36 x eşittir. 9'u paketledik. Çoktan. Evet dostum 18 numarada tamamdır. Hemen çevirdim arka tarafı ve geldim 19 numaralı sorumuza. Evet bu da klasik bir soru. Üniversite sınavında bir kez sorulmuş bir sorudur arkadaşlarım. Böyle bir kelebek üçgenin kesim noktasından bir paralel doğru daha çiziliyor. Bakın dördünde de aynı muhabbet var. Bunun bir formülü var tabii ki arkadaşlarım ama ben formülü çok fazla sevmiyorum. Ne yapacağız? Bir kelebek üçgen yapacağız ve bir de klasik benzerlik yani birinci benzerliğimizi yapıp soruyu çözeceğiz dostlar önce şu bu oranını bir yerleştireyim bf'ye 2k diyelim bf 2k f'de yani şurası 3k olacakmış tam bu oranı yerleştirdik şimdi bu oranın paralel doğru olduğu için bu buna paralel olduğu için 2'ye 3 böldüyse burayı da 2'ye 3 böleceğini biliyorum benden ab'yi istiyor x diyelim şimdi bir de kelebek yapalım şuradan hemen x bölü 15 diyelim x bölü 15 eşittir 2 bölü 3'e bakın bu 5 katı bu da 5 katı olacak cevap 10 geldi yani formülde hemen hemen aynı sürede çözüyorsunuz formülle de yapsanız o yüzden çok gerek kalmadı formül arkadaşlar. şimdi burada da dc'yi istiyor gelin önce şu birinci benzerliğimizi yapalım bakın şunların oranı 6'ya 9 şu üçgende 6'ya 9 hatta sadeleştirelim bunu 3'e bölelim 2'ye 3 demek ki küçük üçgenin burası 2K büyük üçgenin burası 3K buraya da K kaldı ve bu paralel doğru burayı 2'ye 1 böldüyse burayı da 1'e 2 şeklinde bölecek hadi gelin bir de kelebek çakalım soruyu da öldürelim böylelikle 1'e 2 oranı var yani A'ya 2A soldan sağa doğru yazıyorum 9'a X olacak burası 9'a X bu iki katına çıkıyor A'dan 2A'ya. Bu da iki katına çıkacak. Edirne'yi paketleyeceğim hemen. Evet buradayız. Bakalım bu ne diyor. Önce kelebeği görecekmişiz burada. Çünkü kelebeğin kenarlarını vermiş. 8'e 12 demiş arkadaşlarım. 4'e bölerek yazıyorum. 4'e bölersem 2, 4'e bölersem 3. Demek ki şurası 2K. Şurası da 3K'dır diyebilirim. Kelebekten dolayı. Şimdi bir de bunun... Buna paralel olmasını konuşalım. Yani birinci benzerlik şeklimizi yapalım. Küçüğün sağdaki kenarı 2, büyüğün sağdaki kenarı 5. 2 bölü 5 eşittir. Küçüğün paraleli x, büyüğün paraleli 12. x bölü 12'yi yapıştırdım dostlar. Evet. Peki buradan ne diyeceğiz şimdi? İçler dışlar yapalım. 24 eşittir. 5x gelir. 24 bölü 5 eşittir x hatta 2 ile genişletelim. 48 bölü 10 x yani 4.8'dir sorumuzun cevabı. Evet son sorumuzdayız. Yine önce bir kelebeği görelim mi arkadaşlarım? Şu kelebek. Bakın oranı ne bu kelebeğin? 21'e 28 hatta 7'ye bölelim 3'e 4. O zaman şurası 3k şurası 4k. Neri istiyor bizden? E, istiyor. Hadi şunu da bir kalınlaştırayım E, Şu benzerliği yapalım. Şuraya da X diyelim. Şimdi küçüğün sol kenarı 3, büyüğün sol kenarı 7. X bölü 7 eşitçe 3 bölü 7 pardon. Eşittir. Küçüğün tabanı X, büyüğün tabanı 28. X bölü 28'e. Evet bu 28'e giderken 4 katına çıktı. Bu 3 de 4 katına çıkacak. Cevabımız 12'dir diyeceğiz arkadaşlarım. Evet 19'u da gömdük dostlar. Burada duralım. Bir sonraki videoda yine devam edeceğiz. Soruları gömmeye. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.